Selamlar millet, bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta fantezi deneyeceğiz, yalnız Fantazilerden önce bir şey soracağım size Ayıp mı lan, Ha? Kanalı öldürdünüz, en son, tamam bir aydır video atmıyor olabilirim, yine bir ay oldu, onun da farkındayım da Bir like, altı like ne lan? Ama altı like ne bir ayda? Dalga mı geçiyorsunuz? Ben kapatayım bu kanalı, gideyim Bu videoya, bak en az otuz like gelecek bak En az, otuz lan otuz 100 kişi izledi lan video 100 106 kişi en son 300'e falan çıkmıştık ne oluyor beğenmediniz mi artık ne oluyor ne çekmemi istiyorsanız yazın aşağıya bileder yorum yok bir şey yok iki tane kardeşim var eyvallah onlara has adamlar onlara tam burada bir e, duyuru geçmem gerekiyor. Artık yeni bir kulaklığımız geliyor haberiniz olsun eğer isterseniz yorumlara yazarsınız ve ben de işte o kulaklığın markasını falan filan diğer videoda açıklarım büyük diğer videoda kulaklıkla olacak ya da iki video sonra falan filan işte anladım unutmayacağım daha siz niye böylesiniz ya isyan evet ağlıyorum evet <gülüyor> bu, bu videoyu güzel beğeni bekliyorum arkadaşlar yani cidden ayıp ettiniz yani. yani beklemiyordum böyle bir şey ya yüz yüzlenme ne ya bildirim mi düşmüyor birader de, açın bildirimleri Ayıp diye bir şey var lan. Ayıptı mı lan? Ayıptı mı lan Ferhat Tabiriz'in bekliyorum. Orayı karıştırma. Bak burada artık kafa yedim GTA San Andreas oynuyorum yani. Hani yani da çok değişik bir oyun zaten buna göre de. Neyse ben delirdim yani. Neyse oyunumuza geçelim. Gördüğünüz bu görevleri bizim usulümüzde. Siz nasıl oynarsınız GTA'yı? Hile yaparak böyle oynayacağız. Bu videoyu beğendiyseniz ne olursunuz like atın ya. 6 like ne ya? Gözünü seveyim. En az 30 bak. Lütfen. En az 30 bekliyorum. Beni mahcup etmeyin ya. Ayıp. Ayıp yani. Like istemedik diye 6 ne oğlum? Yorum da yok. yorum hadi boşver. Like atın ya. <gülüyor> 6 like ne? Neden abone olmuyorsunuz? Neden like atın? <gülüyor> böyle dödüm dikeceğim. Yapmayın böyle şeyleri ya. 17. Aha, şunu yakalayacağız değil mi? Bu oyun niye bu kadar karanlık ya? Ben önümü görmüyorum. Videoyu düşünemiyorum şu an. Neyse beni görün yeter. Mwah. Canım benim. Yine saçları kestirdim, yine kestirdim. Ama hep kestireceğim artık. Kardeşi sıkmayın kardeş. Herkes kardeştir. Ben onu zaten yakalayacağım sadece. Kusura öldürmek mi lan görüyorum? Öldürmekse öldüreyim ama. Bu adam niye kadar hızlı oluyor lan? kışına roket falan mı tak? Kuznum, bekle iki dakika lan bekle. Bekle, bekle. bekle beklemeyen eyip ne? Bu da koşmuyor ki bu da yürüyor. Lan ben niye koşamıyorum? Rahatmıyım. Space mi çalışmıyor? Ne oluyor? Lan koşsana. Hah hah. ya buraya keseceğim Ah saygınlık artı Sonunda ya. Uruk adam rahatla bak ya. Hah. aşağı. Aç kapıyı, gir içeri. Elvenclan tipine sıçam seni. Yürü, yürü. Allah Allah, Dedimdir nedir ya? Cık. Yürü lan. Yani canlı yayın açacaktım. Canlı yayın kaçtı gençler. Yapmayın böyle ya. Açtım geri kapadım ya. Üzüyorsunuz yani. 6 like ne oğlum? Yani ayıp. Bak bu video boyunca bu konu. Küstüm size. Şurada bir 435 izliyorduk. 400 iyiydi ya da övünüyordum ben. Lan milletin yüzüne bakamadım ya. Ne yapacağım ben? Milletin yüzüne bakamadım oğlum bir Allah aşkına bir kendinizi gösterin yani bu videoda ayıp Günah denen bir şey var neyse Ne oluyor Bones FM falan radyo off radyo off ha kullanıcı radyosu bir yok zaten Yolların yanlış tarafı Nereye smoke United Ice Bilmem ne iş devamını göremedim United Station Anana vur İngilizce akıyor akıyor Dön şöyle keşke sabah olsaydı şimdi videoda büyük çok kötü görünüyor nedenini bilmiyorum ben de kötü görünüyor ya şu oyun kötü de neyse. Geta Sandreas San kötü mü dedin? Hayır dur sen. Hop dön oğlum dön. Allah belanı. Cık. Adam bak lan şu para bak. Lan sarı dolar coming. Olsun hadi binelim arabaya. Hala miymiş beni dövecek ya? Göreve gidiyorum kardeşim ben. Sen kimi dövüyorsun? Neyse dur bakayım. Şurada bir şeyler var. Ha kırmızı. ay o görev bu görev mi yapma be. Bu görev, vallahi görev bu görev. Dur. Füzeyi alalım mı biz elimize? Smoke, ayı! Bu motor seni kaldırır mı? Hiç mi düşünmedin lan? Yakın dur tc, tüm aptalları öldüreceğim. Bak öldür. sen daha... De... Ah! İndir oğlum şunu, hadi! O da ne ölmez bir şeymiş lan? Öldür! Lan ölsene! Ah, virüsü öldü sağır Tamam hadi. Hadi smoke. Hadi ayım benim. Allah belanı. Biz patlıyorduk lan. Sakin. Hop. Tamam. Vur oğlum şunu. Vur. Vur ayı vur. Hadi vur. Vuhuu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Al sana aksiyon. hah. hah. Sık lan sık. Kafasına, kafasına. kaffasına. kaffasına. Ölmüyor mu kardeş sen? Oğlum sen nasıl bir hayvansın lan? Sağdaki yolu kullan CJ. Yav, tırmanmıyor motor. Tır motor ölüyor şu an. Oğlum ne oluyor? Kapkaranlık oldu. Videoda hiçbir şey görmüyor şu an. Şuraya bak CJ. Tren. Ya yani, ne yapayım bayvan. Olum göremiyorum ki yolu ben şuan. Dur lan ben bu işi hallederim. Hareket et adamım. Sakin ol ayı. Bin bin çabuk bin bin. Salak bin. Vur şunu. Bir tane adam bıraktım zaten. Hadi. Vur lan. lan. Laybo. Şuna sık. Hayal ayı. Vur vur. Sıkmaya devam et. Kaç canı var bunun? Allah'a şükür öldü ya. Big oku tekrar evine götür. Çok kolaydan. Havaya bak. Böyle havan... Ananı... An. Smok koş. Smok motor düştü koş. Oğlum smok koş. Bin oğlum. Helal olma ayıma. Helal benim uççuk ayıma. Uççuk diyorum tipe bakalım. Yürü devam ki. Böyle bir şey var mı ya? Adam... Böyle kameraya bakayım da amatör amatör. Dur bakayım. Oğlum önümü görmüyorum, önümü, önümü, önümü görmüyor. Önüm atarken. Bu konuları kapatırsa. Önümü görmüyorum ataka. Ön kaldıralım biraz anan. Ulan goca göt, ulan bir sikmok, ulan delirteceksin beni. Bas, bas. Ayıyla da gidilmiyor ki ya. Şuna bak arkamdaki ayıya bak. Öküz ya. Davaram. Lan lan lan lan nereye gidiyoruz biz? Oğlum vallahi gram bir şey görmüyorum. Ulan ayıcık. Dertsin başka bir şey değilsin ya. İhanetçi push Oğlum sen kime sıkıyorsunuz lan siz Gel buraya gel. yanında dur. Dursan oğlum kırmızı ışıkta. Amcıklar ne oldu? Ha, gördünüz mü? Ha. Buraların hakimi benim lan. Hayırdır am. Bana bana sıkıyorlar ya. Kafayı yemişler ya. Delirmiş bunlar ya. Yürü devam. Teyzem çekil. Motorcu yol burası. <gülüyor> dur bakayım. Ha, yani Big Smoke başka motor bulamadın değil mi? 10 yılda geldik. Hey, gitsen iyi olur CJ. Aptalların senin basını belaya sokmalarını istemem. Lan onlar kim oğlum? Onlara var ya. Bunu diyorum ama. Yani hayırdır onlar? Selamun aleyküm. Biriniz arabanızı vermeniz lazım. Bu da şu ayının görevine mi girecek? Boş ver görevi. Görevi ne yapacağız? Dur bakayım. İn bakayım arabadan. Sen de gideceğiz, gezeceğiz. Dur. Bekle senin ayı. İnme işte. Tamam. Kas ne kadar? Kas yeterince var. Gel buraya. V'si atacağız gel. N oldu? Hayır bir dakika bunları mı dövemeyeceğim ben şimdi? Bir dakika. Gelin buraya. Yani i̇ki tekmeme gitti hocam bunlar. Dayı oldu? Sen neye bakıyorsun? Evet. Şunları her zaman yapacağım ya. Dur bakayım biraz polis molis takalım peşimize. Önce bir uyuyalım lan. Bu karanlıkta oyun mu oynayalım? Gel gel gel. Gezeceğiz gel. Gezmek için arkadaşlar yanlış anlamayın. Gezeceğiz. Gezeceğiz. Sadece gezeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız. Dur bakayım. Bak. Sana buraların... Bak. Konuşurken yüzüme bak. Sana buraların güzelliklerini göstereceğim. Bak şimdi. Buradan sağ dönünce bir otoban var. Tamam mı? Bak. Burada. Şu tarafa geçince. Bak. Buradan gidince. Kardeşim. Size ben yol... Aa, sana ben yolu göstereyim bak şu tarafta gördüğün gibi bak seni yarıştırayım mı at yarışı gibi in bakayım aşağısı sen beni takip ediyor mu gel bakayım gel bakayım sen şöyle bin yere para mı aldın sadece benden bu nasıl korna ya bir dakika sen gelmiyorsan o zaman şöyle yapalım ben ezmedim Kadına şiddete hayır arkadaşlar ben ezmedim. Siktir git yazıyor ya şey falan ben falan ne komik olur. Dur bakayım kalk bakayım ay abi kalk bakayım boyun kaçma yeter. Hop hop hadi geçmiş olsun. Şunu bir... zıplıyor mu bu ablacım hiç sevkiniz yok. Zıplamayan araba mı olur ya. Zıplamayan arabayı biz çöp diyoruz ablacım da araba ne oluruz lan. Üf. Of bak bak bak bu derifler önemli aga. Ne yapalım biliyor musun? Hala çıkmayanlar orada has adamlardır. Diğerleri çıkmıştır artık. Aha dur, modifiye çekelim. Dur. Başlık böyle ebesin dama kadar uzun olacak. Dur. Modifiye çektik. Onu yaptık. Bunu yaptık. Şunu yaptık. Yok yapamadık. Neyse. Olur böyle şeyler. GTA 4 Wantedisi gelsin mi sonra GTA Vice devam ettireyim mi böyle seri gibi? Seri güzel olur aslında düşündüm de. Boya işleri. Boya üç. Uy, üf mis. Şimdi önemli olan biliyoruz hepimiz ne olduğunu. Hepimiz bunu istiyoruz. Dolar. Önce bunu yapıyorsun bak. Sonra hidrolik. Tamam, nitro'ya hiç gerek yok. Bak şimdi bu araba ananı çarptık mı gerçekten arabayı? Ah, eh, sabah da oldu. Bak aga bu bu olay bu bak. Olay bu bak. Bak hop. Lan. hayır ya. Olay bu değil abi ya. <gülüyor> ya yeter amına koyayım. Hep aynı Cık. hep aynı terane. Eller arabaya, Aman akorums edin. Bagovix. Ay, missed up Lan ne diyorsunuz oğlum siz? E ee, silahım var adam mı oldun? Gevşek, Allah kendimi de patlatıyorum. Kürek inem döverim lan. arkadaşlar bu arada eğer şu kanala bir abone daha sağlarsanız şu anda kalanlar zaten has aboneler kaldıysa tabi has abone neyse <gülüyor> şu kanala eğer abone sallarsanız isminizi alacağım onlar ne lan? Bunlar ne oğlum? Yıl olmuş 2020 hala bunları mı biliyorsunuz? Öyle bakayım şunu alalım. Chopin'le vereceğim. Gel buraya. Gelin oğlum, bütün polis teşkilatı gelsin oğlum peşime. Hatta ben size geleyim. Dur, neredeydi acaba polis? LCPD. Hadi eyvallah ben bir kaçayım. Anladım. Dur, kaçamadık. Lan, ne var lan oğlum? George Floyd'a ne yaptınız lan siz, ha? Şöyle mi yaptınız? Yapacaklar size. Neyse. Arkadaşlar, Türk polisinin kalbimizde başka bir yeri var. GTA Türkiye'de geçse ve Türk polisi GTA'da olsa Türk polisine dokunanın Dağımına koyayım bu kadar net Yani bu kadar netim bu konuda Çünkü neden polis olacağız ileride inşallah Allah nasip ederse mesleğimizde böyle sneak peek olarak Bırakalım buraya ileride belki Youtube'da yüksek bir abonemiz, yüksek bir izlenmemiz olursa Sorarlarsa sen ne olacaktın Aklınızda bulunsun Allah Allah <gülüyor> Ben duruyorum bitmiş amana boş kahveden içeyim ya botane ha dur bakayım arkadaşlarım izleyicilerim zavvuf müzah seviyorum onu merak ediyorum seviyor musunuz seviyorsanız yapayım diyecektim de göreve mi, mi gireceğiz yok şeyi soyalım dur ana ne sikeyim bak önceden tahmin ettim videoda ses kayması yok. Dünya kanıyor güneş sekal Bugün kan akıyor düşerken ay Bütün çağ yanıyor güllerken Şah ateşi biraz daha harlıyor güller Ve rahim e, kaç dakika olsun daha video? Seven var mıdır beni izleyen buraya kadar? Buraya kadar izleyen varsa Adam gibi yoruma bak bekliyorum, şey yazsın Tam buraya kadar izledim yazsın bak Adam gibi bak Merak ediyorum var mı harbiden öyle Baba yiğit bir insan var Bence yok çünkü biz babayet değiliz. KCKSZPJ. KCKSZPJ. Ana ne vurdun? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Esso. Esso Yam. Bu ne ara bitti canım? Bu bir. Bu iki. Yenile yenile yenile. Bu iki. Tamam. Ve ortalık anababa yeri oldu. Lan! Teyzem bi git teyzem. Teyzem patlayacak teyzem kaç. O da patlayacak lan! Teyzem kaç teyzem öldün mü? Hah teyzem kaçtı. Teyzemi koruyalım lan. Sen ne kadar rahat bir insansın gel yürüyelim. Hah Allah şükür ya. Sen maftalıkla bu, bu kadar yaşamışsın yeter bu sana. Ay teyzem. Teyzem. Teyzem ölmüş. Olur böyle şeyler. Şimdi hayatta yaşanıyor. Bu amanak kodumun 2020 yüzünden öğrendik her şeyi zaten. Ya sen ne yapıyorsun tepemde ya? Bomba atarım. Kafa keseceğim ben. Tövbe estağfurullah. Niye kafa keselim kardeşim? Burası Türkiye. Burası Arabistan Bu videoda yaptığım genel şakalar ee, hani şaka yani ırçcılık falan diye algılayabilin işlemesinler diye söylüyorum bunu. Şaka yani hani öyle bir şeyimiz yok. Ben fazla mı linçleyeceğim? <gülüyor> Aman videolarımı izlemiyor linçleyeceğim bir daha. Aman onunla uğraş. Dur bakayım, tutun bakayım şunu. Hadi eyvallah. Hadi, hadi bakayım. Geçmiş olsun. Biz de yanıyorsu Ghost Rider olduk Hadi bakalım. Ben kaç kaç adam ya. Bir dakika, Polis bey bir tane. Söndürebilirim. Artık iyi bir insan, polis bey. Ha bak ne güzel söndürüyor. O pompalı mı? Bunun köpek, domuz mu vuruyor? Hayır, ya yeah. hek ama bu. Şimdi hile değil mi bu? Burada videoyu sonlandırırım ben. <gülüyor> burası, burası bitmez. Madem tutuklandık arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, lütfen. <gülüyor> Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın diyeceğim de. Zaten dislike yani like yok, dislike atmayın bari. Yani insan insan yani. Anlıyor yani? Sen en son anan yani. Bu video birazcık karmaşık oldu böyle. Kusura bakmayın. Ben bayağıdır video çekmiyorum. Alışıcam. Neyse gençler. Bu videoyu beğendiyseniz like atın. Falan filan işte biliyorsunuz. Klasik video. Oha burayı bile geçtim ben. Kaç saattir söylüyorum bunları. Neyse. Ee selamun aleyküm. Ben şeye bakmıştım ben. Selamun aleyküm dedim lan. Oho. Oho. Aa tank çağıralım lan videoya dur. Bakayım. Kapıda hayranlarımız. Destekleyin beni. Destekleyin beni. Neyse gençler. Hayranlarımızın önünde. Kardeşlerimizin önünde. Pardon. Hayranlarımız deyince abone düşüyor. Kardeşlerimizin önünde bu videoya bir son veriyorum. Ve bir canım kaldı. Evet. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı unutmayınız. En sonuna hoşçakalın. Hepiniz sevinçliğiniz için unutmayın. Yok ya. Bay bay.